Kuran genel olarak işte Allah'tan, insandan ve evrenden, alemden bahsetmekte. Bu çerçevede Kuran'ın konuları arkadaşlar genel olarak konuları Allah, insan, Allah evren, insan-insan ve insan-evren ilişkilerine dairdir arkadaşlar. Şimdi neden böyle bir tasnif üzerinde? E, duruyoruz. E, çünkü arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim üzerinden e, insanın Allah'la olan ilişkisini, insanın diğer insanlarla olan ilişkisini ve insanın evrenle olan ilişkisini e, sağlıklı bir şekilde tesis etmek ister. E, dolayısıyla e, arkadaşlar bu ilişki sağlıklı bir şekilde tesis edildiğinde ancak e, e, vahyin e, hidayet e, misyonu arkadaşlar, insanlar için şifa misyonu o zaman gerçekleşebilecektir. Tabii ki Kur'an-ı Kerim e, bu ilişkiyi arkadaşlar, e, tarihi olaylar üzerinden, örnek kişilikler ve tutumlar üzerinden tesis etmeye ve kurmaya çalışır. Tabii ki somut örneklikleri e, vesile edinir. Onları içerir arkadaşlar ama onlara da saplanıp kalmaz. Yani Onları içererek ama onları da aşarak arkadaşlar e, Allah insan evren, insan insan ve insan evren ilişkisini e, tesis etmeyi e, hedeflemektedir değerli arkadaşlar. E, şimdi e, tabii ki bu e, örnek kişilikler, örnek e, olaylar, tarihi olaylar üzerinden arkadaşlar e, Allahü u Teala'nın e, insanla olan ilişkisini tesis etme noktasında karşımıza e, iki önemli husus çıkıyor arkadaşlar. Bunun bir tanesi tevhid, e, diğeri de şirktir arkadaşlar. E, çünkü e, evrenin e, ortaya çıkardığı, evrende ortaya çıkacak olan e, düzendeki temel olgular arkadaşlar e, tevhid ve şirk bağlamında e, çok önemli. E, dolayısıyla e, tevhid ve şirk e, basit bir şekliyle e, işte bir insanın e, Allah'a e, olan e, inancı bağlamında ona ortak koşup koşmaması meselesi değil arkadaşlar evrenin içindeki tüm varlıklarla A'dan Z'ye bütün sistemi kapsayan bir durum arkadaşlar. Dolayısıyla Tevhid yeryüzü için bir düzen, bir dünya görüşü, bir yaşantı biçimi, bir inanç ve kurallar bütününü ortaya koyar arkadaşlar. Şirk de aynı şekilde insanın Allah'la olan ilişkisini toplumla olan ve insanlarla diğer insanlarla olan ilişkisini kuşatır. Hatta allah Teala'nın bu evrende tesis etmek istediği düzenin bir yıkımı gibi bir şeydir arkadaşlar. İnsanın evrendeki düzeni algılama bağlamında. Dolayısıyla hem tevhid hem de şirk varlığı, evreni ve insanın Allah'la olan ilişkilerini belirlemektedir. Neden bu kadar önemli arkadaşlar? Çünkü insan evreni, hayatı anlamlandırmak ister. Ee, bu anlamlandırmada bütün ilişkilerini tevhid veya şirk üzerinden kurar arkadaşlar. Belki yaşadığı çağa göre işte Kur'an indiği dönemdeki gibi elinde mutlak manada işte somut işte taştan veya da değişik varlıklardan yapılmış bir putu yoktur arkadaşlar ama Allah'ın evrenle ilişkisine dair ürettiği anlam onun arkadaşlar tevhid veya şirk üzerinde olmasını belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Evet. Şimdi Muhammed İkbal'in burada bir sözünü ben aktarmak istiyorum arkadaşlar. Tevhide vurgu yapan bir söz bu. Benliğin saklı sırrı la ilahe illallah'tır. Benlik kılıcı ise la ilahe illallah benlik kılıç ise la ilahe illallah bunun bileği taşıdır diyor. Evet bu Söz üzerine belki biraz e, düşünülebilir. E, şimdi e, Allah kelimesi üzerinden belki e, önce gitmek lazım arkadaşlar. E, Allah kelimesi hani bir kelimeden türemiş midir, türememiş midir? E, yani toplumlar e, farklı kendi dillerine göre e, bir isimlendirme yapması e, tamamen rastlantısal bir şey midir? Yoksa bu daha farklı bir olay midir arkadaşlar? Tabii ki bunun üzerinde değişik tartışmalar var. Yani ne anlama geliyor? Allah kelimesinin Arapça Mahmud anlamına geldiği söylenmekte. Bazıları bunu hiçbir kelimeden türememiş olduğunda ifade etmektedir arkadaşlar. tabii bu konudaki görüşler farklı. Şimdi Allah tevhid ve şirk ilişkisi bağlamında bazı kavramlar üzerinden gidebiliriz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan, geçen. Tabi bazı kavramlar sıkça geçmekle birlikte bazı kavramlar mesela bir defa geçer. Şimdi bu kavramların biraz e, tahlilini yapalım. tabii ki bunlarla ilgili e, buraya ayrıntılı ayetleri tek tek sıralamayacağız aslında arkadaşlar. Aslında e, konulu tefsir okuması bir konuyla ilgili e, ayetlerin e, işte musab sırasına göre değil de nüzul sırasına göre e, sıralanıp, dizilip On üzerinden açıklamasını esas alan bir yaklaşımı benimser arkadaşlar. E, takdir edersiniz ki tevhidden bahsettiğimize, şirkten bahsettiğimize e, yani Kur'an-ı Kerim'in neredeyse dörtte bir yakının tevhid üzerine e, olduğu söylendiğinde bu kadar ayeti bir araya getirmek e, bizim kısa zamanda yapıp e, işte bir araya getirip çok rahat bir şekilde e, zamana sığdırıp konuşabileceğimiz ayetler e, grubu olmaz arkadaşlar. Bu nedenle e, yeri geldikçe bazı ayetlerden bahsedeceğiz. E, şimdi e, Kur'an'da geçen ve geçmeyen tevhid bağlamında Allah'la ilişkili, e, Allah'la ilişkin e, zikredilen kavramlar bağlamında bazı kavramları ben burada e, zikretmek istiyorum. İşte e, vahid, işte ehad işte vahdehu, vahdet vahdaniyet ve tevhid kelimeler arkadaşlar. Şimdi bunlar üzerinden e, yavaşça gidelim arkadaşlar. Vahid kelimesi sıkça geçen, geçmektedir arkadaşlar. İnnemâ ilâhukum ilahun vahidun işte ilahukum, ilahun vahidun şeklinde sıkça geçen bir kelimedir. Bunu nasıl tanımlamışlar alimler? Varlıkta varlıksal ve zihinsel itibariyle bölünmeyen, işte bölünme kabul etmeyen, yani işte çeşitli parçacıkların bir araya gelerek oluşturduğu bir varlık, olmayan, yani bu bağlamda varlıksal veyahut da zihinsel itibariyle bölünmeyen zatında eşsiz olan anlamına geliyor. ilah kelimesiyle birlikte sıkça geçiyor. Bunu ifade ederim değerli arkadaşlar. Ehad kelimesi var. Bu ehad kelimesi bir yerde geçiyor biliyorsunuz. İhlas suresinde geçiyor. Başka bir yerde geçmez arkadaşlar. İşte ahad. Sadece burada bir defa geçiyor. Peki yani bu kelime ne demek? Vahidle ile arasında bir bağlantı var mı, bir ilişki, bir farklılık var mı arkadaşlar? Bununla ilgili aldığım notları e, paylaşarak onun üzerinden gidebiliriz. E, biliyorsunuz Vahid, işte Vahid'in yani Selahat gibi bir sayı dizesinde bulunur ama arkadaşlar Erhat bir sayı dizesinde bulunmaz. E, bu nedenle e, tefsirlerdeki yapılan açıklamalar tabii ki çok farklı arkadaşlar. Bunlar aynı manaya gelir mi, gelmez mi, arasında ne gibi ilişki var, bunları müfessirler tartışmaktadır. Ben öz burada, onların özünü seçerek size aktarıyorum. Şimdi ehad bir sayı dizesinde bulunmaz. Arkadaşa. Bu nedenle ehad tevhidi gerektirme ve benzerleri nefretme açısından daha belli bir kullanımdır. Yani vahid kelimesinden daha belli bir kullanıma sahiptir yani Allah'ın birliğini ortaya koyma ve Allah'a başka varlıkları benzediğini nefyetme açısından vahid kelimesinden daha beli bir kullanıma sahip. Şöyle bir ifade var. İşte raculun vahidun denilir ama arkadaşlar işte raculun ehadun denilmez. İşte raculun vahidun denilir ama raculun ehadun denilmez arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'deki e, kullanımlara baktığınızda, baktığınızda arkadaşlar e, işte vahidun e, ifadesi gelin, olumlu cümlelerde kullanılır arkadaşlar ama ehad e, olumsuz nefi içeren cümlelerde sıkça kullanıldığına e, rastlarsınız e, şimdi e, Tahir İbni Aşur'un bu ehad kelimesiyle ilgili şöyle bir e, açıklaması var e, diyor ki Şirk söz konusu olduğunda şirki iptal etmek için e, ehad kelimesi e, bu, burada kullanılmıştır. Ve diyor ehad kelimesi kesretin nef yeter, nef eder ve her açıdan tekliği ortaya koyar. E, böyle bir açıklama yapmış ama bu açıklamalar içerisinde e, tabii ki arkadaşlar vahitle ehad kelimesinin aynı manada olduğunu söyleyenler de e, vardır. E, hatta arkadaşlar şöyle. Ee, işte e, dolayısıyla anam itibariyle de e, çok fazla bir fark görmeyenler de vardır ama aradaki bir fark olduğunu söyleyenlerin görüştüğü e, bana e, bu manada daha e, anlamlı geldiğini size e, ifade etmek isterim. Demek ki arkadaşlar e, şimdi e, sadece İhla Suresinde geçen bu e, Ehad kelimesinin biraz da surenin kendi bütünü içerisinde e, düşünüldüğünde arkadaşlar e, vahid kelimesinden daha belli bir anlamı e, ifade ettiğini e, buradan söyleyebiliriz. Evet. E, şimdi e, vahdet kelimesi var. Vahdet kelimesi de e, infirada yani tekliğe e, delalet ediyor arkadaşlar. Bir başına olma, teklik, e, bütünlük anlamında e, kesretin karşıtı olarak kullanılan bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de tabii ki vahdet şeklinde bir kullanımı yoktur. Vahdehu olarak vardır ama arkadaşlar e, bu e, daha çok olumlama manası içerir vahdet e, vahdet, vahdaniyetisi arkadaşlar e, eş ve benzerleri olumsuzlama Allah'tan nefyetme. yani e, Allah'a e, başka varlıkların e, benzeşmesi onunla bir benzerlik oluşturması itibariyle e, ondan her türlü e, eşi olmayı benzer olmayı Allah'tan nefyetme e, manasına gelen e, bir kelimedir vahdaniyet kelimesi. Tevhid kelimesi ise arkadaşlar, şimdi tabii değişik tanımları da yapılıyor böyle biraz ufak tefek ifade farklılıklarıyla birlikte. Onları birleştirip işte vahdet, vahid, ehad kelimelerini de bir araya getirdiğimizde tevhid işte Allah'a bir ortak yakıştırmadan Allah'ın bir olduğuna iman etme, onu bir kabul etme işte Rab ve ilah olma itibariyle Allah'tan ortaklığı nef ederek onu öyle bilip öylece ona inanma. Evet arkadaşlar sadece yani tevhid arkadaşlar Allah'ı birleme değildir. Bunu burada ifade edelim. Allah'ı birlerken aynı zamanda ondan her türlü benzerliği ona eş olmaklığı veyahut da allah Teala'nın yüceliği noktasında ona halal getirebilecek her türlü olumsuzluğu nefh ederek çeşitli açılardan Rab ve ilah olma itibariyle onu birlemek anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla tevhid iki türlü iki türlü bir şeye var. Yani şöyle söyleyebiliriz. İki aşamalı bir kabul arkadaşlar. Bir nefhi aşaması var tevhidin bir de kabul aşaması var. Dolayısıyla aslında hani şu da söylenir, la ilahe illallah kelime tevhid ifadesinde olduğu gibi önce nefh edersiniz siz, daha sonra kabul vardır. Yani nefhin sonrasında ortaya çıkan bir kabulü içeren bir anlam dünyasına sahip bir kelime arkadaşlar, bir inanç. Şimdi... Bilmiyorum değerli arkadaşlar yani nasıl gidiyor anlaşılıyor mu? Bu arada hani katkı sunmak isteyen arkadaşlarımız da görüşlerini de aktarabilirler. Alo hocam güzel seste sıkıntı yok. Güzel gidiyor. Sağ olasınız. Şimdi ben şundan da bazen şöyle de oluyor Abdullah hocam. Bazen kendimizi kaptırıyor. Hızlı falan da oluyor. Şimdi yavaş anlaşılıyorum o konuda şey olursa ben ona göre kendimi ayarlamayı arzu ederim dönütler olursa çok memnun olurum bu bağlamda. Mümkünse sunuyu tam ekran yapabilir miyiz? Tabii ki hocam. Onu Hayırmış. herhalde F5'ten mi yapalım? Nasıl yapalım? F5 de olur. Altta tuş var. Oraya da basabilirsiniz. Evet, tamam hocam. Teş Keşke daha önce söylemiş olsaydık. Şimdi evet, devam ediyorum. Ee, Evet şimdi burada arkadaşlar en azından zihnimizde şunun bir kere yerleşmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de işte Allah için kullanılan vahid kelimesi, ihlas suresinde geçen ama başka yerde geçmeyen ehad kelimesinin vahid kelimesinden bir farkı bağlamında en azından zihinsel olarak bir çıkarımda bulunabilecek kadar bazı ön bilgilere böylece sahip olmuş olduk değerli arkadaşlar. E, ayrıca işte vahdaniyet kelimesinin Kur'an'da geçmemesi, tevhid kelimesinin Kur'an'da geçmemesi, tevhidin de iki boyutlu bir e, anlam e, dünyasına sahip olduğunu, önce nefi, daha sonra da kabul e, aşamasının olduğunu e, burada ifade etmiş olduk değerli arkadaşlar. E, şimdi e, devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu biraz e, kelami vahdaniyeti önce e, tekrar bir daha söyleyelim. Vahdaniyet işte eş ve benzerleri olumsuzlama, e, Allah'tan nefyetme anlamına e, geliyor. E, bu vahdaniyeti bizim e, kelam ulamağımız arkadaşlar değişik açılardan e, tanımlamıştı. Abdullah hocam e, bu konuda bizden daha e, ayrıntılı e, konuşabilir. E, şimdi. E, vahdaniyeti, Allah'ın zatı, sıfatları, e, rububiyeti ve fiilleri açısından e, tasnif ediliyor arkadaşlar. E, hani bir şekilde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakıldığında e, bu tasnifle ilişkilendirilebilecek ayette bunların altına e, konulabilir değerli arkadaşlar. Hatta bunu size sorabilirim. Yani işte Allah'ın zatı açısından sıfatları, rububiyeti ve fiilleri açısından hangi ayetleri e, deleget size sormak isterim açıkçası. Çünkü hepiniz belli bir e, seviyenin e, üzerinde arkadaşlar e, hani en azından bir altyapısı, ön hazır bulunuşu olan arkadaşlar mısınız? Şimdi zatında e, ilahi zatın hücreler gibi unsurlardan ve organlardan meydana gelmemesi ve birleşik varlık ve birleşik varlık niteliği taşımamasıdır. Az önce de bunu e, konuşmuştuk değil mi arkadaşlar? Vahit, vahitle ilgili bunu söylemiştik. Şimdi şimdi Allahu Teala'nın birliği dediniz arkadaşlar sayısal bir birlik olarak bunu değerlendirirseniz çünkü hata etmiş oluruz. Çünkü bir sayı o biri oluşturacak en küçük parçalardan meydana geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi Allah'ı da biz böyle düşündüğümüzde bu Allah'ın ile ilgili kabul gören bir yaklaşım olmuyor arkadaşlar. Çünkü Allahu Teala'nın işte hücrelerden zatın hücrelerden, organlarda meydana gelmemesi işte varlığın Birlik ve birleşik bir e, nitelik taşımaması şeklindeki e, bir kabul bizim açımızdan e, önemli arkadaşlar e, Allah'ın sıfatlarında e, işte e, e, vahtaniyet onun bütün eksikliklerden münezzeh olması her birinin alanı ile ilgili her şeyi e, kapsamasıdır arkadaşlar Dolayısıyla biz böyle bir sıfatlarında eksikliklerden münezzeh olduğunu düşün kabul ettiğimizde Allahü Teala'nın sıfatlarında bir eksikliği ondan nef yetmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci aşaması kabul aşamasında Allah'ın sıfatlarında yani essiz ve mükemmel olduğunu böylece onaylamış oluyoruz. Dolayısıyla bu da vahdaniyetin ikinci bir aşamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi rububiyette arkadaşlar vahdaniyet Allahü Teala'nın ibadet edilmeye layık yegane e, varlık olmasını ifade eder. Peki burada Allah'tan olumsuz nasıl e, nef edebiliriz arkadaşlar? Yani ibadet edilme noktasında e, tek layık varlık onu görmezsek dolayısıyla e, ibadeti e, başka varlıklara da e, biz e, yapmaya başlamış olursak o zaman biz ne yapmış oluyoruz? E, Allah'ın yanında başka varlıklara da e, ibadet edilebilir varlıklar gözüyle e, bakmış oluyoruz. Dolayısıyla e, ibadet edilmeye tek layık, yegane varlık e, özelliğini arkadaşlar ondan nefret etmemiş oluyoruz. E, dolayısıyla bu vahdaniyet açısından bir sorun olarak bizim karşımıza e, çıkıyor. E, şimdi Allahü Teala'nın fiillerinde e, bir vahdaniyet arkadaşlar e, onun işte, e, işte zatı, sıfatlar ve mahmut oluşunda dengi bulunmadığı gibi fiillerinde de dengi e, yoktur arkadaşlar. E, aslında e, bütün bunlar Allahü Teala'dan bir ortaklığı, yani onun zatı itibarıyla sıfatları itibariyle, rububiyeti ve fiilleri itibariyle ona başka birisini, bir eşi, bir benzeri ona karıştırmamış oluyoruz arkadaşlar. Bu anlamda Allah'a işte çeşitli açılardan bir ortağı karıştırmak ne ile ilgili bir husustur? Şirkle ilgili bir husustur. Dolayısıyla arkadaşlar tevhidin tam böyle bütün unsurlarıyla gerçekleşmemiş olması bizim karşımıza burada şirk sorununu ortaya çıkarmakta. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda arkadaşlar baktığımızda şirkle ilgili önemli bazı kavramlar ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz konulu tefsirin çeşitli açılardan yapılabileceğini ifade ederken orada kavramsal itibariyle bir kavramla ilişkili diğer kavramları Zikredip o kavramları bir bütünlük içerisinde değerlendirmenin de aynı zamanda bir konulu tefsir olduğunu burada ifade etmiştik arkadaşlar. Bu çerçevede karşımıza dört tane kavram çıkıyor. Şükür, işte İslam, takva, inkar ve küfür kavramlar arkadaşlar. Tabii bunların çok ayrıntılı semantik tahlilleri falan yapılabilir. Ama bunlar biliyorsunuz takdir edilen üzere epey vakit gerektiren şeyler arkadaşlar. Özellikle zaten şükür ve ham konusunda konuşmak isterseniz saatlerce konuşmanız gerekir. Arasındaki farkın ne olduğuna dair. Ama e, tevhidi e, benimseyen bir insan arkadaşlar. Allah'tan olumsuzlukları nefyedip ondaki mükemmellikleri kabul eden bir insan e, onun gereği olarak ona ne yapmak durumundadır? Ona şükretmek durumundadır. Dolayısıyla arkadaşlar e, insanın bu evrende yaşarken Allah'la olan ilişkisinde tevhidi bağlamda ilişkisini sağlıklı bir şekilde e, tesis edebilmesi için e, şükür önemli bir durum. Aynı zamanda arkadaşlar şükür nimet vereni e, kabul etme, e, onun nimetini itiraf etme, e, onu ile ilgili bir yaklaşımı ifade ediyor. Dolayısıyla bu bizim gündelik hayatımızın içerisinde e, hayatımızı nasıl tanzim edeceğimizi, düzenleyeceğimizi de bize deklere eden ee, aynı zamanda bir şeydir arkadaşlar. Ee, önemli bir, e, yani bir ilişki biçimidir. Allah'la kurulan e, bir ilişki e, şeklidir. E, şükür arkadaşlar. E, İslam e, diğer bir kavram. O da teslim olmak zaten. Bunları biliyorsunuz. Konuşmaya hiç aslında çok da gerek yok. Ama ilişkisi olması bağlamında bunu zikretmek lazım. Takva kelimesi üzerinde ben biraz daha e, belki durmak e, isterim arkadaşlar. Yani tevhidin takva ile ilişkisi nedir? Ben biraz bizim zihnimizdeki bir sorun yok değil mi hocam? Bizim zihnimizdeki oluşmuş takva kavramından hareket etmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle ki çünkü takva dediğimizde hani bir Müslümanın Allah'a olan kolluğunu yerine getirme noktasında işte adeta işte beşe beş katma namazların, oruçların çok fazla yapma bağlamında kullanılan, sonradan kazandığı bir anlamdır bu arkadaş. Ama tevhidle takva ilişkisi, tevhidle şirk ilişkisini biz gündeme getirmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha ilk suresinde, şimdi Rab'dan bahsederken, Allah'ın yaratıcı olmasından, öğretici olmasından bahsederken, Peygamber Efendimiz'e yüklenilen bir sorumluluktur takvayı emretmek arkadaşlar emara bir takva ayetini biliyorsunuz. Şimdi e, buradaki takva kelimesini e, bizim zihnimizdeki oluşmuş oluşmuş anlamıyla düşündüğünüzde Hazreti Peygamber'in daha ilk e, dönemde de, vahiy geldiğinde insanlara takvalı olmayı emrettiğine dair bir sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bu da e, bizim Allah'la olan ilişkisi bağlamında ilk toplum itibariyle e, o toplumun tevhid ve şirk ilişkisi noktasındaki o e, bir anlam dünyasını bize aksettirmekten uzak bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Onu ben ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi peki o zaman tevhidle ilişkisi bağlamında özellikle ilk dönem açısından takva ile ilgili neyi söyleyebiliriz arkadaşlar? Yani bir müfessirin yorumu şöyledir arkadaşlar. Takvayı şirkten sakınlı olarak anlar. Takvayı şirkten sakınlı olarak anlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in burada emrettiği takva arkadaşlar şirkten sakınmaktır. Allah katında en değerli davranış iman etmek olduğuna göre arkadaşlar en değersiz davranış da ona ortak koşmak olduğuna göre dolayısıyla şirkten sakınmak da var arkadaşlar. Mantıksal bir çıkarım yapacak olursak şirkten sakınmak yani takva Allah katında en değerli davranıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bir insanın bir insan iman etmiş olması Allah katındaki en e, yüce bir değerli bir davranış olarak takva bakımından en üst derecedeki e, nitelikteki bir davranış biçimidir arkadaşlar. Dolayısıyla e, şimdi bu çerçevede düşünüldüğünde e, takvanın tevhid, e, sağlıklı bir tevhid ilişkisi e, ve şirkin nef yedilmesi bağlamındaki önemi daha da ortaya çıkıyor. Belki burada biraz... Takva kelimesinin semantik analizine kısaca işaret e, edebiliriz arkadaşlar. Aslında e, çokça meşhur şekli işte Allah'tan e, işte korkmak şeklindeki bir ifade e, belki çok yaygınlık kazanmış olsa da aslında e, takvanın asıl anlamı arkadaşlar kök anlamıyla bir ilişki kurduğumuzda Allah'tan zati itibariyle korkmaktan ziyade e, Allahu Teala'nın e, insana bir takım yanlış davranışları sonucunda vereceği işte cezalandırma nitelindeki davranışlardan korkmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudan insanın kendi davranışlarıyla ilişkili bir durumdur. Takva insanın işte bir kendisini korumaya altına alması arkadaşlar bir siperin arkasına sık sığınmayla ilişkili bir durum. İnsan neden bir siperin sığınır? Tehlikelerden korunmak için. Dolayısıyla şimdi insanın arkadaşlar tevhide inanması Allah'tan olumsuz e, davranışları nef kabul noktasında Allah'ı birlemesi e, aslında insanın kendini koruma altına almasıdır arkadaşlar. E, kendisini tevhidin siperine e, saklanmasıdır. Şirkten kaçınıp tevhid siperine saklanmasıdır. Bu da e, bizim olaya bakış açımızda e, önemli bir e, unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tevhidle ilişkili başka bir kavram daha var o da arkadaşlar. E, inkar küfür. Biliyorsunuz şimdi buraya İnkar ve küfür diye ben iki kavram yazdım, sözcük yazdım. Buradaki inkar küfrün Türkçe karşılığıdır arkadaşlar. Arapçadaki inkar değildir. Çünkü Arapçadaki inkar kelimesi küfürden farklı bir semantik semantik dünyaya sahiptir, bir anlam alanına sahiptir. Arapçadaki inkar bir şey hoş görmemekten kaynaklı bir şey reddetme vardır. Ama küfür ve bizim Türkçedeki inkar, e, tabii bundan farklıdır. Onu ifade etmiş olayım değerli arkadaşlar. Evet. E, şimdi e, arkadaşlar şirk hususuna gelebiliriz. Şirk ve inkar e, başlığı altında neler e, söyleyebiliriz? Tabii ki e, değişik tanımları var arkadaşlar. Ama sözlükte ben şöyle e, bir ifadesine e, ifadeye rastladım. E, şirk iki şeyin birbirine karıştırılması e, anlamı var. Kök anlamları gerçekten önemli arkadaşlar. E, kelimenin zihnimizdeki e, kazandığı anlamlardan e, biraz farklı gibi geliyor ama şöyle bir şey var. Bir kelimenin ilk asiyi anlamı vardı, sonradan farklı anlamlar kazanır tarihsel süreç içerisinde arkadaşlar. Ama hiçbir zaman e, mutlak manada yüzde yüz o ilk asiyi anlamından kök anlamından kopmaz arkadaşlar. Ya biraz daralmaya uğrar ya biraz e, genişler arkadaşlar. Biz e, bu kelimeler incelemesini yaparız. Biliyorsunuz anlam bilim dediğimiz e, semantik olgu da işte e, kelimenin işte hem e, eş zamanlı bir incelemesi bir de art zamanlı bir incelemesi e, yapılır. Eş zamanlı incelemesi kelimenin işte birden fazla manaya gelip gelmemesi. Art zamanlı incelemesi de biz buna diakronik inceleme de diyoruz. Tarihsel süreç içerisinde yeni bir anlam kazanmış mı kazanmamış mı? Kur'an-ı Kerim'e girdiğinde yeni bir anlam kazanmış mı daha sonraki ilim dalları içerisinde farklı anlamlar kazanmış mı? Bunlarla ilgilenir arkadaşlar. Şimdi Ebu Hilal el-Askeri arkadaşlar şirk sözcüğünü açıklarken şöyle iki tane şey söylüyor. Birisi diyor Allah'ın yanında başka ilah icat etmek. Yani Allah'ı kabul ediyor ama Allah'ın yanında arkadaşlar Allah'ın yanında başka bir bir varlığı onun yanında icat etmek. yani Yani ikinci bir varlığı onun yanına koymak şeklinde belki bu değerlendirilebilir. Bir de Allah dışında başka bir ilah icat, et, icat etmek. Yani hani sanki adeta Allah'ı bir kenara bırakıyoruz. Haşa yani bırakıyor bunu yapan insan. Onun dışında başka bir ilah icat etmiş oluyor aslında. Bu da bir tür şirke giriyor arkadaşlar. Şimdi bu her iki durumda da bakın arkadaşlar. Her iki durumda da şirk dediğimizde çeşitli özellikler bakımından başka bir varlığı Allah'la ne yapmış oluyorsunuz? Adeta e, eşitlemiş oluyorsunuz. Yani uluhiyet açısından hani rububiyet açısından e, veyahut da işte zat veyahut da sıfatlar açısından e, siz iki şeyi e, birbirine karıştırmış oluyorsunuz. İki ilahı e, yani onların zihninde diyorum. Bir asıl Allah'la onların ürettiği e, üretilen ilahı bu özellikle itibariyle birbirine karıştırmış oluyorsunuz. Şimdi tabii ki e, arkadaşlar e, şirk kelimesi e, hani Kur'an-ı Kerim'de neyin zıttıdır falan ee, hani şirki inkarla birlikte değerlendirenler vardır. Ee, bunu ifade edeyem. Hani şirk sonuçta bir küfürdür, inkardır. Ee, Allahu Teala'nın tekliğini e, inkar eden bir insan ne yapmış olur? Dolayısıyla ona ortak koşmuş olur. Dolayısıyla şirkle inkar arasında e, böyle bir ilişki e, kurabilirsiniz. E, hatta e, böyle bir ilişki kurmamız da Kur'an-ı Kerim bize müsaade ediyor arkadaşlar şeyde geçen işte Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu kabul edenlerle ilgili Maide suresinde geçen ayetleri düşündüğümüzde onlar inkara girmişti. Ondan sonra ki Ve men billahi, her kim Allah'a ortak koşarsa demek ki dolayısıyla şirkle inkar ikisi birlikte ne yapılabilir? Değerlendirebilir arkadaşlar. Ebu Hilal el-Askeri askeri arkadaşlar şirkin zıttını ihlas olarak e, ifade ediyor arkadaşlar. E, peki arada nasıl bir ilişki var da e, şirkle e, ihlas kelimesi arkadaşlar, halis biliyorsunuz, halasa halis olmak, halis muhlis kelimesinde olduğu gibi, e, arada ne gibi bir zıttır ilişkisi vardır? Şöyle arkadaşlar, e, hani ihlas e, bir şeyin içerisine başka bir şeyi karıştırmamaktır. Onu olduğu hal üzere, safiyane hal üzerine bırakmak, onu öylece e, almak demektir arkadaşlar. E, i̇şte süte su karıştırmamak e, mesela. Şirk ise nedir? Bir şeyin içerisine başka bir şeyi karıştırmaktır. Dolayısıyla e, ikisinin arasındaki zıtlık ilişkisi e, böyle ifade edilebilir. Şimdi bu çerçevede e, düşündüğümüzde arkadaşlar e, tevhid tevhid nedir arkadaşlar? E, hani İhlas ve şirk bağlamında biz değerlendirirsek. E, tevhid içine başka unsurların karıştırılmasıyla asli safiyetinin bozulduğu bir şeydir arkadaşlar. E, halis olmak, tevhid, yani onda bir takım eksikliklerin nefiyedilmiş olması, e, mükemmeliyetlerin kabul edilmiş olması, dolayısıyla onda halisliği gerektiren bir durumdur. Ama bunu böyle olmayıp onun içerisine arkadaşlar, bir takım benzerlikleri falan karıştırmış olduğumuzda o zaman biz ne yapmış oluyoruz? Dolayısıyla o halis olma özelliğini, içine başka bir şeyi karışmama özelliğini böylece bozmuş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar biz tevhidi şirkle ya tevhide şirki gerektiği unsurları karıştırdığımızda onun halis özelliğini böylece bozmuş oluyoruz. Bu çerçevede düşünüldüğünde arkadaşlar işte şirkle e, ihlasın e, birbirine zıt şeyler olduğu ne yapılabilir e, ifade edilebilir şimdi bununla ilgili ayetler var Tabii ki ben e, oraya geleceğim ama e, Ebu Hilal El Askeri'nin e, şirk ve inkar bağlamında e, burada zikrettiği bir iki hususu da ifade e, etmek istiyorum e, müsaadenizle diyor ki e, küfür yani inkar bunun birçok hasreti vardır ama diyor şirk diyor, tek bir hasrettir ee, küfürden her bir haslet imandan bir haslete zıttır diyor arkadaşlar. Ee, evet. Ee, şimdi e, burada bir ayeti e, ben e, zikretmek isterim arkadaşlar. قُلْ اِنَّمَّا هُوَ اِلَهُنْ وَاحِدُونَ O ancak tek bir ilahtır. وَاِنَّنِي بَر۪يُنْ مِمَّا تُشْرِكُونَ Ben sizin Böyle ortak koşmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Ortak koşmakta olduğunuz şeylerden e, uzağım. Şimdi bunu zikredeceğim. Bir sonra e, bu ayetlerle arkadaşlar onların e, bağlantısını tabii ki e, kurmak istiyorum. Şimdi e, ihlas kelimesine e, ihlas kelimesine biraz devam edebiliriz. Şimdi e, konuştuklarımız çerçevesinde ihlas arkadaşlar e, işte teşbih ve teslih, teslisten arınmış imana işte teşbihin ve teslisin karışmadığı bir durumdur. Ayrıca şirkten ve nifaktan arınmış bir halde Allah'a bağlanmanın adıdır arkadaşlar. İhlas. Şöyle bir ayeti okuyayım. İşte 40. surenin 65. ayetidir bu. Huvel hayyü la ilahe illa huve feduuhu muhlisine din. İşte o hay olan işte kendisinden başka ilahın olmadığı yani tek ilah odur. Yani farklı şekillerde tabii ki bu çevrilebilir arkadaşlar. فدعوه, ona dua edin, ona yalvarın. مخلسين, halis kalarak, ait kılarak. Lehu ona eddini, dini ona ait kılarak. Yani arkadaşlar din hususunda sadece Allah'ın emirlerini, Allah'ın söylediklerini dikkate alarak ona çağrıda bulunun. Ona başka bir şeyi karıştırmayın. Başkalarının e, işte e, söylediği eş gibi benzerlik gibi olumsuzluk e, durumları, ibadet gibi, kulluk gibi, e, tevhide aykırı şeyleri e, ona karıştırmadan, e, dolayısıyla burada şirke düşmeden, yalnızca dini ona e, Allah'a ait kılın, e, arkadaşlar burada ayeti görmüş olduk. Neden? Çünkü arkadaş o tek bir ilahtır bakın. Onun tek bir ilah olması e, onun bütün özellikleri itibariyle mükemmel yegane bir varlık olmasını e, gerektiriyor. Dolayısıyla e, onun ilahlığına e, bir takım unsurları karıştırmak onun e, arkadaşlar e, tevhidi halis bir şekilde ona ait kırmaya e, zarar veren bir davranış oluyor değerli arkadaşlar. E, şimdi ee, burada herhalde benim mi kabul etmem gerekiyor? Abdullah hocam. Edmit geliyor. Bazen ben kabul ediyorum. Ee, devam ediyorum. Ee, kabul ben... ediyorum hocam. Ee, Abdurkadir sensin herhalde. Evet hocam ben kabul ediyorum. Ee, şimdi ee, şuradan çıkarsam F5'ten çıkmak istiyorum ama şeyden. Slight'im ilerlemedi. Orada bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Heh, şimdi tekrar burada kalmış. Evet şimdi şu ekranın 5 e, paylaşıyorum değil mi? Gözüküyor değil mi arkadaşlar? Abdülkadir. Evet. evet hocam. Gözüküyor şu an. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar şirk ve sebepleri nelerdir? Yani bir insanın halis bir şekilde tevhidine Allah-u Teala'nın vahdaniyetine işte hiçbir şeyi karıştırmaması gerektiği halde neden acaba işte ona başka şeyleri karıştırır? Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili zikredilen sebepler nedir? Biraz bunun üzerinde durabiliriz değerli arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar mahlukata tazim göstermek. Ahsab suresi 67. ayette وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُونَ السَّبِيلَ Şimdi ey Rabbimiz biz efendilerimize işte büyüklerimize ne yaptık? İtaat ettik. Onların dediğini yaptık. Onlar da bizi bu yoldan saptırdılar. Ee, bu Burada e, işte Allah'a uymak varken, ona tabi olmak varken arkadaşlar, e, çeşitli hususlar açısından onu e, nefyetmek varken, birilerinin önde gelen birlerine tabi olması ve onların da e, insanları saptırması, onların şirke düşmelerine bir sebep olarak bu ayette zikredilmiş arkadaşlar. Taklit bunu da biliyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmiş toplum, arkadaşlar Mekkeli müşriklere tevhidi getirdiğinde onların bu şirkten vazgeçmelerini onlardan ısrarla istediğinde onların hep itirazları, birçok itirazı oldu. Bu itirazların başında da arkadaşlar atalarını, babalarını bir din üzerinde bulmalarıydı. Bunu bir gerekçe gösterdiler. Çünkü atalar dini dediğimiz bir din vardı arkadaşlar. Bu atalar dini üzerinden de gitmek onlar için son derece önemliydi. Çünkü arkadaşlar bakın bu basit taklit bir olayı değil. Bunu biraz da şununla da ilişkilendirmemiz lazım. Onlar kendi dinlerini, ataların kültürünü, dinini terk eden kimseleri ebter olarak görüyorlardı arkadaşlar. Şimdi ebterin manasını siz biliyorsunuz. Hani evladı, erkek evladı sebebiyle yolu, devam etmen insanlar olarak değerlendirir. Halbuki onun anlamlarında bir tanesi de bu söylediğim şeydir arkadaş. Atalar dinine, kültürüne uymamak, onları terk etmek son derece çirkince bir davranıştır. Bunu yanlış görürler. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'i ebdere olarak nitelendirirler. Tabii ki bu bazı müfessirlere göre arkadaş. İşte onlar ebdere olmayı istemedikleri için, ataları putlar üzerinde inanmaya, onlara tapmaya devam ettikleri için onlar da bunun üzerinde olmaya devam etmişlerdir. Diğer bir sebep ise arkadaşlar insanların hevaya tabi olması. Eferâeyte de ilahhu hevâhu işte hevasını tanrı edinen kimseyi sen gördün mü ayetinde olduğu gibi geç. Bu ayetlerin farklı şekillerde yorumlanması var. Onlara da burada girmiyoruz. Burada insanın şirk koşmasında hevaya tabi olması bir gerekçe olarak zikredilmiş. Diğer bir gerekçe ise arkadaşlar kibirdir. İşte innehum kânu izâ lahum. Onlara işte Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı söylendiğinde onlar ne yaparlar? Kibirlenirler. Kibirlerinden bu şeye tevhide gelmezler. Sonra Allah'ın isim ve sıfatlarına dair cehalet arkadaşlar insanı şirke düşünen önemli bir sebeplerden önemli bir sebeptir. Hatta günümüzde modern dünyada arkadaşlar bence belki de bu çok daha ciddi önemli bir sebep olarak karşımıza çıkabilir. Allah'ın insanla ilişkisi, Allah'ın evrenle ilişkisi bağlamında ki cehalet, Allah'ı tanımama arkadaşlar, ciddi manada insanların şirke düşmesine sebep olabilir. Ben bunu size açık yüreklikle ifade etmek isterim. İşte, Yani Allahu Teala'yı hakkıyla takdir edemediler ayeti. Müfessirler açıklarken şöyle bir açıklama getiriyorlar. İşte Allah'ın vahdaniyetine, kudretine dair işte alemde var olan delilleri yeterince değerlendiremediler. Dolayısıyla ne yaptılar? Şirke düştüler arkadaşlar. Allah-u Teala ile ilgili onun mükemmeliyeti yegane her üstünlük bakımından yeganeliği noktasında iki takdirleri yeterince olmadı. Bu konuda ne yaptılar? Cehalete düştüler. Onu ben size ifade edeyim arkadaşlar. Belki de birçok soru hataların yani sorumlulukları yerine getirip doğru sonuçlara ulaşamamanın en önemli nedenlerinde bir tanesi de budur arkadaşlar. Bir insanın allah Teala'nın mutlak manada güç, kudret sahibi olduğuna iman ettiğini zannettiği halde arkadaşlar, gerçekten farkında olmadan buna iman etmemiş olması, bundaki eksiklikleri ondan bir türlü nef yedememesi arkadaşlar, insanın şirke düşmesinde önemli bir unsur olarak değerlendirebiliriz. Aklı kullanmama, düşünmemede biliyorsunuz müşriklerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de sıkça zikredilen sebeplerden bir tanesidir. Yani süre aslında bir saatte ama daha henüz bir saati doldurmadık arkadaşlar. Sizin vakitlerinize fazla almak istemiyorum. Biraz kesildi, biraz da geç bağlandık. Herhalde bitiririm. Şirkle ilişkili olarak zikredilen kavramlar var. İhlas suresinde küfüv e, arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Hiçbir kimse ona denk değildir arkadaşlar. Neden özellikle bu zikredilmiş olabilir? Eğer çeşitli açılardan Allah'a denk varlıklar olmuş olsa arkadaşlar o zaman da bu beraberinde Allah'la birlikte ilah bağlamında başka varlıkların gündeme gelmesini sorun olarak ortaya çıkarır. Dolayısıyla bu da tevhid bağlamında ciddi manada bir sorundur arkadaşlar. Allahu Teala bu noktada kendisinden her türlü denkliği ne yapıyor? Reddediyor bizim onunla ilişki kurmamız noktasında bunu bizim dikkatlerimize sunuyor arkadaşlar. Veli sıkça zikredilen bir kavram biliyorsunuz. Bir de nit arkadaş enda der kelimesi çokça zikredilir. Bakın ben bunu size söyleyeyim. Özünde benzeri olmak manasının yanında nit kelimesinin arkadaşlar denk olan zıtların benzerliği. Yani böyle bir açıklama yapmış. Ne demek istiyor? Açıkladım ben bunu çok anlamadım ama Şimdi la zıtlar itibarıyla birbirine denk olan insanların bir şekilde yani varlık kategoriliği itibariyle benzerliği ifade ediyor. Mekkeli müşriklerin de bu anlamda Allah-u Teala'ya işte ortaklık işte olabilecek nitelikte ona işte birlerin ortak koşmalarına dair Kuran-ı Kerim'de sıkça zikredilen ifadeler var. Şefaatçi olmayı bu müşrikle ilişkili bir kavramdır bu çünkü Mekkeli müşriklerin arkadaşlar yani tevhide bir türlü yani yönelmemelerindeki en önemli etkenlerden bir tanesi onların arkadaşlar kendilerine şefaatçi aramalarıydı biliyorsunuz şefaat kelimesi işte Waṣṣif Ve vetri ayetlerinde olduğu gibi vetrin karşı zıttı olarak çift olmak anlamına gelir arkadaşlar yani bir insanın tek iken yanına birisi aldığında yanına birisini aldığında o artık şefih olur çift olur yani peki neden yanına birisini alır yanına aldığı kişinin bir konuda kendisine yardım edip onu onun işlerini yapmayı kolay, kolaylaştırması maksadıyladır arkadaşlar dolayısıyla tek olan bir kişi kendi kendine işini göremeyeceğini anlar yanına birisini alır o yanına aldığı kişinin kendi işlerini kolaylaştırmasını kendisine yardım etmesini bekler. Şimdi e, kelimenin bu kök anlamını dikkate aldığınızda şimdi Mekkeli müşrikler e, Allah'la olan ilişkilerin tek başlarına sağlayamayacaklarını düşündükleri için e, Allah'a yakınlaşma noktasında o putlar kendilerine yardım etsin. Kendilerinin işi kendilerinin işi görsün diye ne yapıyorlar? O putları yanlarına alıyorlar adeta arkadaşlar. Niye? Niye? O putlar alacak, onları onun yanına e, yaklaştıracaklar arkadaşlar. Peki, e, Kur'an-ı Kerim açısından e, bu e, hani Allah'ın tevhidi açısından buna şöyle bir e, arkadaşlar kısaca bir noktada işaret etmek isteriz. Yani e, Allah'ın insana yakınlığı yani kula kuldan yakınlığı arkadaşlar e, çerçevesinde düşündüğünüzde insanın ona yaklaşmak için birisini yanına almasının çokça anlamlı bir tutum olmadığını ne yapmış oluyoruz ee, biz e, görmüş oluyoruz arkadaşlar e, şöyle e, itiraz edilmekte e, yani şimdi insan e, işte bir valinin yanına kendisi gitse mi daha iyidir yoksa işte bir tanıdığının e, selamıyla gitse mi daha iyidir yani o selamı yanına alıp o selamın kendisine faydası olacağını düşünerek gitmesi mi daha iyidir şimdi İnsani ilişkiler bağlamında belki bir örnek verebilirsiniz arkadaşlar. bunu Ama ontolojik bağlamda varlık, sağlık, kategoriler itibariyle farklılığın olduğu bir yerde şimdi bunu anlatabilir miyiz? Bunu kabul edebilir miyiz? Bu zor bir şey arkadaşlar. Neden zor bir şey? Çünkü şöyle düşünün ki bu valinin yanında başka bir vali var. Ama bu vali diyor ki benim yanıma gelirken hiç kimseyi almayın. Doğrudan gelin. Onun bunun selamını getirmenize gerek yok. İşte randevu almanıza gerek yok. İhtiyacınız ne zaman olursa gelin benim kapımı çalın. Benim kapım size açık. Şimdi siz böyle bir vali varken arkadaşlar bu vali hatta neyi benimsemiyor? Birinin selamıyla gelmesi, gelmenizi yanınıza, yanına benimsemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla hatta bunun yanlış bir tutum olarak görüyor. Bu durumda sizin buna rağmen birisinin selamıyla gitmeniz çok da akıllıca bir tutum olmaz arkadaşlar. Şimdi Allah, Allah bağlamında bunu değerlendirdiğinize öyle bir Allah ki diyor ki arkadaşlar yani ben tek bir varlığım benim benzerim yok, ortağım yok sizin bana kulluğunuz sadece sizinle benim aramda doğrudan olması gerekir böyle diyor ama siz diyorsunuz ki hayır illaki ben yanımda işte ben vetrim yanıma bir, birisini daha alacağım, bir vetir daha alacağım çift olacağım o çiftle birlikte onun selamıyla sizin yanınıza geleceğim ey Rabbim diyorsunuz. Dolayısıyla bunu tevhid ve şirk bağlamında arkadaşlar çok da e, olumlu bir tutum olarak görmek e, bana böyle çok şey gibi gelmiyor. Anlamlı bir tutum gibi gelmiyor. E, şehit ve misil kavramları da var. Bunu böylece burada görmüş oldunuz. E, geçeyim arkadaşlar. E, şimdi küfür ve nitten zaten e, arkadaşlar Biraz bahsetmiştim ama biraz daha burada küfür kavramına kısaca işaret edebilirim arkadaşlar. Şimdi buradaki işaret etmek istediğim husus, şimdi arkadaşlar eşi benzeri den dengi demek, küfür olmak eş benzerlik ve denk olmayı gerektir Ama allah Teala'nın bu anlamda eşi benzeri dengi yok. Çünkü arkadaşlar denklik benzeşmeyi beraberinde getirir. Denklik arkadaşlar e, evrenin işleyişinde bozulma oluşturur arkadaşlar. E, dolayısıyla e, birden fazla e, e, eğer bir tanrı olmuş olsaydı, bir tanrının yanına başka bir tanrı daha olmuş olsaydı bir ilah daha olmuş olsaydı yeryüzünde bozgunculuk çıkarıdı. E, mealindeki ayeti burada ne yapmak isterim? E, hatırlatmak isterim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ayet e, işte felsefede ve kelamda deli dediğimiz işte bir e, ilahın diğerine engel olmaya çalışması bağlamında zikredilen bir delildir ve bu da Allah'ın e, evrenin işleyişinde insanla olan ilişkiler ilişkisinde tek bir varlık olarak e, kendisini e, merkeze oturttuğunu e, ortaya koyması bağlamında önemli bir e, ifade arkadaşlar. Nit kavramının da buna benzer bir e, anlam dünyası e, var arkadaşlar. E, şimdi tabii ki e, ilk ayetlere baktığınızda arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz Mekke döneminde müşrikler var ama Medine döneminde artık müşrikler yok. Orada kimler var? Orada Yahudiler var, Hristiyanlar var arkadaşlar. Bir de münafıklar var. Dolayısıyla şimdi Mekke dönemi surelerde tevhid ve şirk Peygamber Efendimiz müşriklerle olan kafirlerle olan ilişkileri bağlamında Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor bu anlamdaki bütün içerik böyle oluşturulurken arkadaşlar Medine dönemine geldiğinizde tevhid ve şirk bağlamında muhatap olarak karşımıza işte Yahudiler ve Hristiyanlar çıkıyor. Dolayısıyla teslis, işte üzeri bir grubun Allah'ın oğlu kabul etmesi, Hristiyanların işte Mesih'i Allah olarak nitelendirilmesi bağlamında şirk, tevhid ve şirk unsurları karşımıza çıkıyor. Ee, i̇lk ayetlere e, baktığımızda az önce e, işte deminden beri konuştuğumuz hususlar işte Alak suresi, Kalem suresi ve İhlas suresi ve de Necm suresi e, bağlamında arkadaşlar. E, Allahu Teala'nın işte e, Rab olarak ismini ön plana çıkarması, takvaya vurgu yapması, e, işte Kalem suresinde e, işte Mekkeli müşriklere hadi ortaklarınızı getirin bakayım demesi, İhlas Suresinde Allahu Teala'nın kendisini orada samet olarak takdim etmesi, denginin olmadığını ifade etmesi arkadaşlar. Ve Necim Suresinde de arkadaşlar artık bu tevhid ve şirk bağlamında putların isimlerinin açıkça zikredilmesi ve Mekkeli müşriklerin bu putlara isim verme konusunda çok da böyle akıllı bir tutum sergilemedikleri e, zikredilmekte leysemmûnel melaikete tesmiyetel unse işte onlara e, dişi varlıkların isimleriyle onlara isim veriyorlar bu konuda zanna e, tabi oluyorlar bu konuda herhangi bir bilgiyle hareket e, etmiyorlar e, şimdi onların arkadaşlar e, tevhidi edilecek anlayışları şefaatle ilgili anlayışlarını biliyorsunuz e, şimdi Kuran-ı Kerim bir anlayışı reddederken arkadaşlar aslında onun tevhide aykırı olmasıyla reddediyor. İşte şefaat anlayışını Kur'an e, e, Necim suresinde reddeder. Ama hangi bağlamda şefaati reddeder arkadaşlar? E, şirk unsurlarını içerisine karışmış olduğu bir şefaat anlayışını reddeder. E, dolayısıyla şefaatin neyle ilişkisi vardır? Doğrudan bir ilişkisi vardır. Az önce de bunu e, ifade etmiştik değerli arkadaşlar. E, bu nedenle e, Necim suresinde şefaat anlayışı reddedilir. Ama tevhidle uyuşacak bir şefaat anlayışı da onun yerine konulmuş olur ikame edilmiş olur arkadaşlar. Tabi e, tabii bu konudaki farklı yorumları biz bir kenara bırakırsak işte ve men meleken fis semavati la tugni şefaatuhum illa en ye'denallahü li men yeşa'u işte İşte gökyüzünde semavatta nice melekler vardır ki ondan şefaati fayda vermez ancak Allah'ın e, izin vermesinden sonra Allah'ın istediği e, ve razı olduğu kimseye şefaat etmeleri hariç. E, dolayısıyla e, gördüğümüz gibi arkadaşlar Allahu Teala e, tevhidi e, inşa etmek istiyor, şirk unsurlarını ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü arkadaşlar çiğ e, Allah'ın e, insanın Allah'la olan ilişkisini ciddi bağlamda zedeleyen. Arkadaşlar tevhide, tevhide başka unsurları, olumsuz unsurları, benzerlikleri karıştırması itibariyle işte Allah nazarında insanın değerini düşünen bir davranış biçimi arkadaşlar. Dolayısıyla Allah insan ilişkisinin doğru kurulabilmesi için şirkin nefyedilmesi ve allah Teala'nın işte Rab, ilah, Zat ve çeşitli açılardan vahdaniyetinin Tam bir şekilde tesis edilebilmesi için şirk unsurlarının ortadan kaldırılması önemlidir diye söyleyelim değerli arkadaşlar. Son olarak şunu da burada ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim tevhide davet ediyor değil mi arkadaşlar? Tabii ki bunun için çeşitli üssül özellikleri kullanıyor. Bunlar değişik şekillerde tasnif edilmiş. Bunlardan birkaç tanesini ben burada size zikretmek istiyorum arkadaşlar tevhid noktasında önce Allahü Teala'nın alemlerin Rabbi olduğunu haber veriyor arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Bu bir haber verme yoludur. Sonra ilahukum ilahun vahidun. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yani yanına başka ilahlar asla kabul etmez. Ortak kabul etmez. Denk kabul etmek. ilişkinizi buna göre tesis edin diyor burada. Sonra tekitli yolla haber veriyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de değişik tekit üslub özellikleri kullanarak işte gul inneme bakın da inneme edatı bir e, teykit edatıdır. E, sonra inne lam edatları teykit edatıdır. Dolayısıyla tevhitte Allah-u Teala e, böyle bir üslü özelliğini kullanıyor arkadaşlar. Sonra inşa dediğimiz bir üslü özelliğinde kullanıyor. E, şimdi Kur'an-ı Kerim'in e, ifadeleri ya haberdir arkadaşlar ya da inşadır. Haber ve inşa nedir? Tabii ki bu üzerinde epeyce konuşulması gereken e, bir konu. E, Örneğin işte emir ve yasakları, emir ifadeleri, nehi ifadeleri, soru ifadeleri birer inşadır arkadaşlar. Varlık aleminde işte bir karşılığı olmayan, doğrulanmaya veyahut da yalanlanmaya açık olmayan ifadelere arkadaşlar biz inşa diyoruz. Soru cümleleri birer inşa cümlesidir arkadaşlar. E ilahun ta'ala, o yüce olan Allah'ın yanında başka bir ilah mı var ki? Bakın ve ne yapıyor burada? Aslında ilah yoktur, bunu reddediyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda e, Allah'ın yanında başka bir ilah yok ki e, yani siz niye ortak koşuyorsunuz diye burada sözü, sözü buraya getirmek istiyor. Allah onların ortak konuştukları şeylerden e, uzaktır, yücedir çünkü onun yanında başka bir ilah yoktur arkadaşlar. Allah-u Teala her açıdan e, yegane e, mükemmel sahibi tek varlıktır arkadaşlar. Dar bir mesel arkadaşlar eee bir de darb mesel yani değişik örnekler vererek e, Allahu Teala e, Kur'an-ı Kerim'de e, insanları e, tevhide e, davet ediyor. Onunla ilgili bir ayeti hemen burada e, zikredebilirim. Çok önemli bir e, ayet arkadaşlar. Daraballahu metelen raculen fihi şürekâ'u müteşâkisûne diyor ki Allah size şöyle bir adamı örnek veriyor. E, bu adamın neyi var? Birçok efendisi var. Ee, arkadaşlar e, böyle bir adamı düşünün, bir de başka bir adamı düşünün. Bu adamın tek bir şeyi var, efendisi var. Şimdi e, bu ikisi eşit olabilir mi diyor. Yani hangisi daha şanslıdır? Tek bir efendisi olan mı? Yoksa e, yoksa birçok efendisi olan e, birisi mi e, şanslıdır arkadaşlar? E, şimdi tevhid ve şirki bu anlamda ne yapmak lazım? E, değerlendirmek lazım arkadaşlar. E, şimdi benim bu konuyla ilgili anlatacağım şeyler burada bitti değerli arkadaşlar paylaşmayı durduruyorum konumuz gerçekten çok önemli bir konu saatlerce üzerinde konuşulması gereken bir konu ve böylece mahdut vakitlerde arkadaşlar efradını cami ayyarinin mani bir şekilde sunmak da gerçekten zor hem de hem de imkan dahilinde değil. Bunu ayrıca ifade etmiş olalım. Şimdi soruları olan arkadaşlarımız varsa bir beş dakika konu üzerinde konuşabiliriz. Önümüzdeki hafta için size inşallah ben bir iki okuma metni göndereceğim. Onlar üzerinden belki biraz